Bu bölümde sizlerle birlikte yeni nesil bir teknolojiyi keşfedeceğiz. Yanımda gördüğünüz gibi bir aydınlatma direği var. Ama tabii ki bu direk bildiğiniz aydınlatma direklerinden değil akıllı bir aydınlatma direği. Hatta kablosuz bir aydınlatma direği. Yani gücünü güneşten alan bir aydınlatma direği ve bunu bir startup geliştirdi. Şimdi ben de bu teknolojiyi keşfetmek için hemen konuğumuzla sizi tanıştırmak istiyorum. Eyes of Solar kurucusu yanımda Hakan var. Merhaba Hakan. Merhaba Ahmet Bey. Hakan, nasıl bir teknoloji geliştirdiniz? Ee, gün ışığından kendini şarj eden, e, elektrik ve data altyapısına ihtiyaç kalmadan... ...haberleşmesini sağlayan ve görüntüler aktarabilen bir aydınlatma direği geliştirdik. Evet, yani... Aslında şunu söylemekte fayda var. Sadece aydınlatma amacıyla değil aynı zamanda veri de aktarabiliyor Tabii değil mi? Tabii veri de aktarabiliyor. Nasıl veriler aktarabiliyor ee, mesela? Üstündeki kamera donanımındaki almış olduğumuz görüntüleri ara ya da genel merkezlere aktararak hayatın normal akışına aykırı olan e, durumları denetleyebileceğimiz şekilde bir algoritma üzerinde e, işliyor bu sistem. Hı hı. E, aynı zamanda e, aydınlatma sistemlerimizi otomasyon üzerinden de uzaktan kapatıp açmamıza e, yardımcı oluyor. Yani akıllı. IOT evet. diyebileceğimiz yani nesnenin internette olan bir cihaz. Doğru evet. Peki Hakan e, şimdi oldu güneş yok. Mesela şu anda biraz bulutlar var. E, ancak aydınlatması hala çalışmaya devam ediyor. Ne kadar güneşsiz idare edebiliyor? Veya güneşsizle çalışıyor mu? Biz burada güneşe değil gün ışığına bakıyoruz. E, güneşi görmemize gerek yok. 4,5 saatlik gün ışığı şarjımızla e, 18 saatlik hizmet verebiliyoruz kesintisiz. Yani e, şu anda güneş yok ama aynatmaya devam edebiliyor. Bunun da sebebi aslında gün ışığı. Gün ışığından aldığı, e, enerjiyi kullanabiliyor aydınlatma evet. açısından. Peki şu anda bu ürün kullanıcılara sunuldu mu veya kimler için geliştiriyorsunuz daha çok? Ee, biz bu ürünü global çapta e, belediyeler, karayolları projeleri, güvenlik şirketleri, büyük çaplı inşaat projeleri için geliştiriyoruz. Ancak ürünümüzün alt modellerini de e, normal ev kullanıcıları da alıp istedikleri yerde kullanabilirler. Yani biz de alıp e, bahçemize koyup böyle bir aydınlatma sistemi ve aynı zamanda güvenlik sistemini kullanabiliyoruz. Tabii ki. Hem üstündeki kamera sistemini hem de aydınlatma sistemini e, mevcutta var olan... E, uzak bir alandaki arazinizde bile aha, rahatlıkla aha. uygulayabilirsiniz. Çünkü hem elektrik e, altyapısına ihtiyacınız yok hem de dataya, tüm görüntülere ve verilere istediğiniz herhangi bir yerden rahatlıkla erişebilirsiniz. Evet. Yani e, direği dikebileceğiniz herhangi bir alan size Doğru. yeterli aslında. Doğru, evet. Evet. Peki Hakan başka bir sorum daha var sana. Startup bir şirketisiniz ve dolayısıyla yatırım almak sizin için çok önemli. Şu ana kadar yatırım aldınız mı Hakan? Geçen ay bir yatırım aldık kitlesel e, fonlama platformu, fon bulucuda. E, 43 saniyede fonlanarak 9 yıllık kırılamayan bir e, fonlanma rekorunu kırıp Guinness Rekorlar kitabına girmeye Aha. hak kazandık. Guinness Rekorlar kitabına Doğru girdiniz. evet. 43 saniyede yatırım aldınız. 43, 43 saniye. saniyede talep ettiğimiz yatırımın tamamını aldık. Vay çok Bu enteresan. Bu 9 yıl tamamlanmamış bir e, şeyin rekordu. <Gülüyor> E, Sam bizde. Harika. Şu anda dünyadaki rekor bizim bir Türk startupımızda, En hızlı yatırım alma rekoru. Değil Doğru, mi? evet. Peki Hakan şu anda bu ürün kullanılıyor mu? Yani nerede kullanılıyor böyle haline hazırda yaptığınız projeler var mı? Ee, bizim projemiz e, İGA HAP İTÜ Çekirdek kapsamında 2022 yılında hayata geçmiş bir proje. Hı hı. E, belli başa aşamaları tamamladıktan sonra e, bu aydan itibaren e, İstanbul Havalimanı'nda ve İzmir Atlanmenler Havalimanı'nda demo süreçleri, saat testleri başlıyor. Ha havalimanlarında evet, kullanılmaya haval başlıyor. Evet direkt havalimanlarında kullanılmaya başlanıyor. Özellikle İzmir e, Havalimanı yönetimi... E, evet ürünün evet. sağlıklı olması gerektiğine karar verdi. Ee, bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. En kısa zamanda sağda görüşmek üzere. Hakan, tebrik ediyorum harika bir ürün geliştirmişsiniz. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın